Evet, değerli dinleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, her hafta cuma olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikteyiz hayırlısıyla. Konumuz EKPSS 12.000 atamasına son noktayı koyacağız artık ve diğer sorunlarla birlikte bugün tatlı sert bir yayın yapacağız işlemle. Önce İlker hocama bir selam verelim. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam sizler nasılsınız? Hafta nasıl geçti? Yoğundu galiba. Her zamanki gibi yoğun bir hafta geçirdik. Evet. Ee, tabii ki de bugün e, kararlaştırdığımız gibi buradayız. İnşallah güzel noktalara değiniriz. İnşallah e, birkaç adım daha atarız diye düşünüyorum. Evet, aynen. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz ilk önce Yaklaşık 18 milyon öğrencimizin bugün tatile çıkmasıyla birlikte engelli bir e, öğrencilerimiz de e, tatillerine buluşladı. Onlara da buradan şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Öğretmenlerimize iyi tatiller diliyoruz. Ee, güzel bir tatil dönemi geçirsinler, dinlensinler ve yeni döneme faydalı ve verimli bir şekilde e, başlasınlar diyorum. Ve hemen hiç vakit geçirmeden malum konumuz yani... Her kafadan bir sesin çıktığı diyelim buna, ee, artık evet. 12.000 engelli ataması, yani engelli kadrosu verilmesi ile ilgili e, son noktayı koyalım İlker Hocam. Bununla ilgili senin değerli yorumlarına artık bu konuyu da e, ileriye dönüp kapatalım istiyoruz. Çünkü çok konuşuldukça, çok ses çıktıkça e, maalesef yanlış konular, yanlış yorumlar geliyor. Ve bizim mecralarımızda da şöyle bir sıkıntı var. Nedense birbirimize rekabet içerisine giriyoruz. Maalesef işte o şunu dedi, bu bunu dedi, o yanlış, bu doğru. Yani çok asparagas haber izliyoruz, görüyoruz. Artık hocam sizin vesilenizle bu atama konusuna son noktayı koyup beklemeye alalım istiyorum. Buyurun hocam. Evet hocam bayağı bir konuşuldu. Bu 12 bin e, engelli istihdamının açılmasını e, söylendikten sonra, Cumhurbaşkanımız söyledikten sonra Erkenin evet. kafaları karıştı. Bizim yayınımızdan sonra da e, bayağı bir e, ortam da farklı anlayışlar oldu. O nedenle evet. şimdi biz de birkaç görüşme yaptık tabii. Birkaç yetkili ağızdan birebir hani telefon görüşmesi yaptık. Şimdi tabii bunları burada açıklamak çok doğru olacağını düşünmüyorum ama e, yani süreci takip eden en yetkili ağızlardan diyelim. Yani 12 evet. bin... Aynen. Evet, on iki sözleşmeli memur alımıyla ilgili. Yani 12 bin demeyelim ona da yani e, 4 beş statüsünden doğan hakkımızla ilgili süreci Hı -hı. takip eden, çalışmaları yapan en yetkili ağızlardan birisi olan e, ismini burada bahsetmek istemiyorum. Kişiyle görüştükten sonra bu açıklamayı evet. burada yapma gereği duyduk yani bu hafta. Konumuz bu olsun dedik. Tabii çeşitli konularla e, programımıza devam edeceğiz eee bugün diyorum. Öncelikle olarak şimdi eee bu konu netlik kazansın istiyoruz. Eee şimdi burada 4B statüsü sözleşmeli memur öyle eee gündemde olan 12 bin alım istihdam. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın videosunu, Atamatör önündeki videosunu dikkatlice izlersek orada 3 diyor yani Türkiye genelindeki sözleşmeli memurdan Doğan %3, üç e, 12 3'e tekamül eden 12 bin e, istihdamı açtık diyor. 12 bin kadro istihdamı açtık diyor. burada 3 sadece kamudan memur olarak 3 kota var İşçi kotası 4 burada hem firriz ve bunu tabi görüştüğümüz yetkili ağızda e, burada İşçi olarak alım olmayacağını, memur e, olarak alım olacağını ama nasıl pay edilir konusu orası artık zaman gösterecek. Yani kaç bini ne zaman alınır bu süreç ayrı bir konu. Bizim konumuz burada 12 bin istihdam memur olarak ve sözleşmeli değil kadroya e, alınarakta kullanılacak. Evet. Aksi bir durum yok şu anda ee, durum bu. Hocam, o zaman. 12 iki ilgili en son durumumuz budur. O zaman izleyicilerimize şunu söyleyelim. Birincisi yüzde üçlük kota memur kadrosuna ait arkadaşlar. Evet. Kota işçi kadrosuna ait arkadaşlar. Sizin burada beklemeniz gereken nokta 4B statüsündeki alımlardaki uygulanacak bu yüzde üçlük kota getirilmesiyle ilgili detaylar bakanlık tarafından ki hocam biz bununla ilgili bir izleyicimizde aynen sizin sorduğunuz gibi bakanlığa bizzat sormuş. Ee, bakanlıktan evet. da aynı sizin söylediğinizin tıpkısı e, cevap gelmiş hani takip edeceksiniz bekliyoruz şu anda çalışmalar yapılıyor tarzında. Yani artık bugün itibariyle değerli arkadaşlar bu 12 bin alımla ilgili bütün konuları kapatalım. Biz beklemeye ben geçelim. Atalım. Ne zaman, ben nasıl geçelim? <gülüyor> evet, beklemeye Bekleyin. geçelim ama beklemek arkadaşlarımızı çok yıpratıyor. Maalesef. Ee, ben konuya direkt e, girmiş gibi oldum ama. Kesinlikle. Sizin... iyi olacağım. Buyurun. Sizin... de kesmiş olmayayım yani. Yok, Çünkü e, heyecanla bekleyen arkadaşlarımız olduğunu biliyorum yani e, bu konuda. Gerçekten bekleyiş bütün e, engelli EKPSS Memur adayı arkadaşlarımızı kesinlikle zor olan hayatlarını daha da zorlaştırıyor, yıpratıyor. Dört duvara hiç yani çalışamayan, dört duvar arasında bekleyen, e, yani bu konuda hani kulaklarını açmış bekleyen çok arkadaşımız var. Evet. O nedenle ama beklemekle de olmuyor. Şimdi asıl mesele bu. Bundan sonrasını e, düşünmek lazım. Beklemek çare değil tabii ki de. Şimdi Kesinlikle. beklerken ne oluyor? Bir onu önce şey yapalım. Ee, arkadaşlar kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar sosyal medya gruplarından görüyoruz, takip ediyoruz. Yani e, birbirlerine hani artık psikolojik yönden sıkıntıda sıkıntılar yüzünden birbirleriyle tartışıyorlar. Ya yani bunlar da çare değil. Bu değil yani yapılması gereken. Hani birbirimize tartışmak yerine yani ne bileyim yeni gruplar açıldığını görüyoruz. Bir dağınıklık var. Yani. En tepeye bakarsak yani STKlarımızın bizim e, biraz daha derli toplu bize yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa istihdam konusunda, bilhassa AKPSS atamaları konusunda Aynen. yani bunlar da çok önemli. Yani buradan STK temsilcilerimize de seslenelim. Yani bu konuda e, yarışıyoruz kendileriyle girişimleri olduğunu olduklarını söylüyorlar ama. Biraz sanki biraz ağır hareket ediliyor diye düşünüyorum. Daha hızlı hareket edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ha. Şöyle düşünürsek ülkemizin durumu ekonomik yönden, siyasi yönden biraz şu ara ülkemizin değil, dünyada bir karmaşa var. Bunları da göz önüne almak lazım. Ama bir yönden de düşünmek gerekiyor. Artık biz çok bekledik. Engelli memur adayları olarak çok bekledik. Artık yani bir açıklama bekliyoruz. Ha. Bu açıklamanın en yetkili ağızın olması çok önemli. Yani bu konuda bizim e, bu açıklama konusunda bize e, bu konuda destek olacak STK yetkililerimiz, en başta konfederasyon başkanlarımızdan bu konuda <gülüyor> hani, açıklama yapılabilmesi için onların daha hızlı, daha ivedi, yani bu konuda daha büyük bir adım atması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü Şimdi, beklemek çok... Hocam. Şöyle, az önce kelimeleriniz için çok güzel bir yere e, temas ettiniz. Gerçekten bu e, benim çok müzderip olduğum bir konu. Yani, yani birlik, beraberlik aşamasında çok zayıfız. Şimdi bir bakıyorum hocam. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bu yayını veya başka yayını, değerli yayınları paylaşmak istiyoruz. İşte gruplara atıyoruz, e, gönderiyoruz. Gönderilerimiz geri çeviriliyor. Gerekçesi işte grup kurallarına, grup ilkelerine aykırı. İyi de arkadaşım engellinin ortak meselesi olan bir konu hangi grup ilkesine aykırı gelir? Ben bunu sormak istiyorum. İkincisi evet. bir yayın yapılıyor. İşte o kanal şunu dedi bu kanal bunda Ya buna ne gerek var arkadaşlar? Toplam 12,5 milyon engelli var Türkiye'de. Bunun evet. yarısı çalışamayacak durumda olsun. Diğer yarısının da şu anda 500 bin tanesi çalışıyor olsun. Yaklaşık iki buçuk milyon işsiz engelli var arkadaşlar. Şimdi i̇şte bu, bu oranları milyon. söyledik. Yüzde yetmiş oranında çalışan işsiz engelli evet. mevcut şu anda. Büyük evet. bir verilerine göre bu. Yüzde yetmiş Evet yani bu şimdi siz birlik olmazsanız, siz sesimizi duyurmazsanız neden biz bu işlere girelim? Ya da siz neden buradasınız? Şimdi değerli hocam siz de bilirsiniz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü var. 10-16 Mayıs evet. engelli Haftası var. Neden evet. bu haftada hani şarkı türkü söyleyip işte gösteri yapıp tamam bunlar da olsun. Karşı değilim de engellinin, bireyin en büyük sorunu istihdam. Değerli evet. arkadaşlar, istihdam para olmadığı zaman, bakın aslında para hiçbir şey çözüm değil ama şu devirde para olmadığı zaman ne sosyalliğiniz olur ne başka bir şeyiniz olur. Biz ilk önce evet. engelli bireyin İş sorununu çözelim. İşini Aynen. bulalım. Bir de hocam e, hani konudan giriyoruz da hep biz bir yerlere dokunduruyoruz. İğneyi elimiz alıp biraz da kendimize batıralım istiyorum ben. İllaki, Şimdi evet, engelli bireylerin en büyük hatalarından bir tanesi. Bir, hayat EKPS'den ibaret zannediyor. Aslında değil. İki, değil, kendini, kendini geliştirmiyor. Oturduğu yerde her şey ayağıma gelsin istiyor. 3 hep birilerini suçluyoruz. Şimdi İlker hocam tabii siz bunun aksi durumundaki bir çok doğru, bir, iki, çok doğru e, bir noktadan devam ediyorsunuz. Tebrik ediyorum evet. hocam evet. Şimdi hocam sizin e, yani yayın öncesi görüştüğümüzde bu Lubin var. Aslında bir de, de ona dokunmak istiyorum ben. Bunu onlara da bir, son, en... son, onlara da girelim. Ya yani şimdi atanmak da çözüm değil bir noktada. Tamam atan atama gerçekleşti. Bir arkadaşımız atanlı diye. Şimdi çalıştığı kurumda neler oluyor, neler bitiyor. Bunları gerçekten su yüzüne çıkaramıyoruz. Yani çıkaramıyoruz derken en en başta mesela sorunu yaşayan mesela bir arkadaşım, hemşire bir arkadaşımızdan bahsedelim. Yani sorunu yaşıyorsun, sağlıkçısın ama bunu dile getiremiyorsun kime? Yani kime dile getirmen gerektiği belli. Yani bizim STK'larımız var. Ne bileyim platformlarımız var. Evet. Birilerine ulaşılması yani çok az kişi. Ha ben şöyle söyleyeyim, ee, bu üçüncü yayınımız bir İstanbul'dan bir de Antalya'dan telefon aldım. Atanmış arkadaşlarımız yani Hı -hı. yazılı bir şekilde yani sorunlarını dile getirmiş ama karşılığında çok farklı e, tepkiler görmüşler. Evet. Bunları ben bir şekilde çözüm için bir yerlere iletiyorum. Çünkü birileri ses olması gerekiyor ve bu kişiler aynı şekilde engelli olup da aynı muameleyi gördüğü halde sesini çıkartmaya başka kardeşlerimiz, arkadaşlarımız da var. Yani büyük çoğunluğumuz yapılan haksızlığı e, karşısında sessiz kalıyor. Siniye çekiyor. Maalesef ya işte ben memurluğumdan olurum işte ya bizim en, bir kere engelli hakları var bir kere kişilik hakları var bir kere hastalıkları var sonuçta hastayız yani bir hastanedesiniz mesela çalışıyorsunuz ama sonuçta e, engelinize tabi birkaç hastalığınız da var yani bu sebepten dolayı e, bunları bilmiyorlarsa arkadaşlarımız sorunları da varsa bir şekilde diğerine ulaşmaları gerekiyor. Bunları tüm, yani en dipten en üste kadar çöz, hep birlikte çözmek için mücadele etmek zorundayız. Ha, devletimiz bu konuda ga, gayet e, olumlu tarafları var. Ama kurum içine ne kadar takip edilir? Bir yere kadar takip edilir. Demek ki sorunlar su yüzüne çıkmıyor. O nedenle bunları hep birlikte illaki kesin çözümleri var bu konuda devletimizin devletimizin de kesin çözümleri var. Bunları çözmek için hep birlikte e, hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yani Dedi dediğiniz gibi sadece EKPSS'ye atanacağım o değil yani sorun. Hocam, sorun bir, sorun, sorun bir bütün. Evet, bir sorun daha var aslında. O sorun da evet. şöyle. Şimdi bana söylüyor, yazıyor işte hocam ben ne iş olursa yaparım. Arkadaşım evet. sen ne iş olursa yapamazsın. Birincisi sen de ben de engelli bireyiz ve kendimize uygun işlerde çalışmalıyız. İkincisi evet. sadece ben atandım deyip de geçmeyeceksin. Sen kurumunda verimli bir şekilde çalışacaksın ki arkadan gelecek engelli bireyler de evet. bu kuruma bilsin. Şimdi İlker Hocam şöyle bir şey var. Kurumların genel yapısında engelli bireyler maalesef, bak çoğunu katmıyorum yani çalışanları kesinlikle ayırıyorum ama bazı engelli bireyler, Hakikaten işlerin haklarını vermediği için kurumlar engelli personel istemiyor hocam. Kötüye istemiyor. kullanan arkadaşlarımız da var maalesef. Evet. Şimdi diyor ki ben bu arkadaşı diyor, hizmetle alsam diyor ne yapacak diyor. Öteki engelli bireyler zaten diyor hizmetle aldık ama diyor çalışmıyor diyor. Şimdi siz kurum idaresinde olsanız böyle düşünmezsiniz hocam. Tabii ki de düşünürüm. Yani bu da önemli. Bunlar da e, iyi niyetli olan kısmı e, zor duruma düşürüyor bu hareketlerimizde. Yani bu arkadaşların evet. e, bir an önce kendini bu e, düşünceden kopartması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam Çünkü ya. sadece kendini değil, bütün genel evet. olarak düşünmek lazım. Evet izleyicilerimiz sizden e, hani toparlayacak olursak. Yani bu konular hakikaten çok önemli konular. Bizim e, biz her hafta bir konuya değineceğiz arkadaşlar. Bizler sizlerle buradayız. Sizler için buradayız ve ben buradan. Ee, değerli hocama söz vermeden önce şunu söylemek istiyorum, değerli STK yöneticilerimiz, bakın çalışanları kesinlikle kenar alıyorum, çalışma konusunda zayıf kalan projeler üretin arkadaşlar, halk eğitim destekli kurslar açın, halk eğitim destekli e, deneyimli personel kursları açın, ondan sonra e, valilik bünyesinde, valilikler bünyesinde Avrupa Birliği projeleri var, bunlarla birlikte birçok engelli bireyi istihdam kapısı açın. Şimdi hayatın sizin ibaret olmadığını biz de ve sizler de engelli bireyleri anlatalım. Bakın şimdi hani sürekli kendiniz örnek veriyorsunuz diyorsunuz ama bizler de hayatın içinde yaşayan canlı bir örnek sizin için. Ben kendim şu anda da devlet memuruyum ama ileriki emeklilik yıllarında lazım olur diye koskepten girişimcilik belgesi aldım, şirket açabilir belgesi aldım bunlar hani ücretli belgeler değil oturduğunuz yerde evet. kalmayın, mesleğinizi icra edin. Bunlar önemli şeyler hocam. Diyorum, e, izleyicilerimiz sizden e, yorumlarınızı bekliyor ve konuyu toparlamak mahiyetiyle Hocam söz sizde buyurun. Evet. Sağ olun hocam. Ee, şimdi öncelikli olarak 12 bin konusu bu şekilde e, şu anda beklemede. E, bu, bunun için e, hep birlikte sadece beklememek gerekiyor. Artık rakamların belli olma tarihidir. İşte ne zaman atama yapılacaktır. Bu konuyla ilgili ilk öncelikli olarak STK'larımızın girişimleri olduğunu biliyoruz. Daha da hızlandırmalarını talep ediyoruz buradan. Ee, sonra engelli kardeşlerimizin çok fazla dağılmayıp iletişimlerini tek bir noktada birlik beraberlik e, ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini tekrardan buradan arkadaşlarımıza söyleyelim. Daha sonra yani bu işte e, bahsettiğimiz atanan ve iş kurumlarında problem yaşayan, yaşamayan ya da yaşayıp da söyleyemeyen bu arkadaşlarımızın da bir şekilde bu sorunlarını çözmek için hani e, gerekli yerlere ulaşması gerektiklerini buradan belirtelim. Yani en önemli konumuz tabii ki de diyoruz tek hayat EKPSS'den ibaret değil diyoruz ama gerçekten istihdamın en başında özel sektöründen de e, daha şartlara e, uygun olan kamuya yerleşmek olduğu için de istihdamda en iyisi KPSS sınavında atanmak olduğu için. Şimdi e, tabii bir yönetmelik var. Biz bunu diyoruz ki daha erkene çekilebilmesi için atamanı yani aralığa kadar beklenmeyip daha erkene çekilebilmesi için e, STK'larımızdan bu konuda e, daha böyle belirgin yani bunu daha açıklayıcı yani burada bekleyen kulağa haberlerde olan arkadaşlarımıza yani e, bir açıklama yapması gerektiğini bu konuda bizden bizlerinde yapmamız gereken e, hani bu konuda yapmamız gereken bir durum söz konusuysa bizlerin de destek olabileceğimizi yani burada artık biraz STKlarımızın e, devreye girip yani burada e, bu Aralık'ta değil. Daha öne çekilmesi gerektiğini atamanın e, bu konuda girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz. Ve en son olarak da Sayın Bakanımızdan bu konuyla ilgili ne, ne gibi bir çalışmalar olduğunu e, daha önce geçen yayınımıza da söylemiştik. yani Küçük bir tweet dahi olsa bir açıklamasını e, dört gözle bekliyoruz diyor. Evet hocam gerçekten teşekkür ederiz. Güzel, değerli yorumlarınızın. Değerli arkadaşlar, biz bir de imza kampanyası açtık sizler için. Onlardan ee, da de bahsedelim. Evet. Bu kampanya çok değerli bir kampanya. Bunun nedenini de söyleyeceğim ben size şimdi. İmza kampanyasındaki mail adresi direkt bakanlığa ait arkadaşlar. Yani o imzayı attığınız zaman o mail adresi üzerinden bakanlığa düşecek bu inşallah. Yani biz bu şekilde bir çalışma yaptık. Zannetmeyin ki bizler boşturuyoruz İlker hocamlar gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlarıma nezdinde. Twitter'da çok güzel çalışmalar var arkadaşlar. Takip edin. Yani Twitter'da beğen tuşuna basıp paylaşmak çok zor değil. En az 3 saniye sürer. 4 saniye sürer. Ama onun dönüşümü çok iyi olur. Artı dediği gibi hocamın kesinlikle ve kesinlikle birlik olalım arkadaşlar. Ben bu linki yayının altına bırakacağım inşallah. Siz de imzalayarak destek olun. Birlik olalım arkadaşlar yayınlarımız İlker Hocamızla birlikte devam edecek. İlker Hocam ağzına yüreğine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. başka, evet kendimize engel olmayalım. Diyorum. Kesinlikle hocam. Kesinlikle güzel bir söz. Değerli arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz güzel bir yayınını hep birlikte tamamladık. Yayın serilerimiz devam edecek inşallah. Sizlerden ricamız yayınlarımızı paylaşarak beğenin ve çok ses getirmesi adına çok farklı bir yerlere ulaştıralım diyoruz. Hepimiz kaderdaşız arkadaşlar. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah nezdinde takvadadır diyorum. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kalın hoşça kalın